Evet, bugün web API'mizin son bacağını kodlayacağız. Son bacağından kastım aslında burada kodlanmamış bir sürü kısım var. Sadece bir home controller'imiz var, index action'imiz var burada. Onun dışında bir şeyimiz yok. Herhangi bir controller yazmadık. Ama burada virüslerin olması benim canımı sıkıyor şu an. Bilmem yol isimli bir şeyi açtım ama Heh, Web API Vibay'miş. Çok pardon, başka bir projeyi açtığım için ee, Ne alaka diyecektim, Web API'de virüsler olmaz ki diyecektim. Aynen, Aynen böyle arkadaşlar. Ee, o zaman ekran paylaşıyor musunuz bu arada? Paylaşıyorum şu an. Görüyor musunuz ben, siz? Eğer... Ben engellonu paylaşmamız lazım hocam. Hayır, gözükmüyor. Tamam şimdi görüyor olmamız lazım. Tamam yayında değilmişim. Benim hatam. Gelmedi lan. Evet. Önceki projemizi açtım tekrardan. Bilmem Hı. yol e, web api'mizi açtım. Burada data katmanımız vardı. Kontekstimizi e, bağlamıştık <gülüyor> buradan. Hatırlarsanız. Gidip veri tabanımızdan verilerimizi çekiyordu. Yani bunu daha önce yapmıştık. Şimdi e, web api'mizin... <gülüyor> Authentication işlemlerine bakacağız. Yani e, web API'mize bir JWT ekleyeceğiz, JSON Web Token dediğimiz şeyi ekleyeceğiz aslında burada. Bu arkadaşımız ne yapar? Daha öncesinde biz konuşmuştuk hatırlarsanız önceki derslerimizde kayıtlarımızda da mevcut. E, aslında stateless bir yapıya sahip. Yani içeride bir session gibi yapı tutmuyorsunuz burada. E, Ayrıca web api kullanıcı geldi daha sonra tekrar geldi bu kullanıcı öncekiyle aynı mı değil mi şeklinde herhangi bir şeyi tutmaz web api'ler bunu tutmaz stateless yapı dediğimiz yapı bu aslında o yüzden burada bir şeye ihtiyacımız var o zaman burada token dediğimiz sistemler ortaya çıkıyor token benzersiz bir id gibi bir şeydir ama sadece integer olarak düşünmeyin tabi ki bu çok kompleks bir aslında hash code eşlenmiş hashlenmiş bir koddur kullanıcıya bu hash kod benzersiz hash kod kullanıcıya teslim edilir kullanıcı bunu saklayıp her seferinde bize yani web API'ye geldiğinde onun daha önce gelmiş olduğunu oradan anlayabiliyoruz buradaki amacımız bu aslında yani JWT'den kastımız, Jason Web Token'den kastımız bu. Yani kullanıcı daha önce bize geldi ise bir authentication aldı mı aldıysa bu authentication dolu doğru bir authentication mı? Bu kod doğru mu authentication'dan kastım aslında bir kod. Bu kod doğru mu değil mi? Bunu kontrol etmek. Kendimiz üretmiyoruz tabii ki bu çünkü kendi içerisinde özel algoritmalar olan bir sistem bu yüzden dolayı sisteme üretilmeye başlayacağız bunu şimdi burada yapmamız gereken authentication'ımızı öncelikle gvt'mizi burada yani middleware katmanımızda yapılandırmamız gerekiyor bunu servislerin içerisine ekleyeceğim öncelikle şuradan başlayalım services add authentication diyeceğim burada hemen e, bunun içerisinde ayarlarını yapmaya başlayacağım diyeceğim ki gvt birer defaults şurada doğru yazdıysam eğer böyle bir sınıfımız var burada gelmiyor pekici dolacak. Heküzü de eklememiz gerekiyor. Nokta authentication şema şeklinde yazıyorum. Bu kütüphaneyi ekleyeceğiz arkadaşlar. Şurada add diyorum. GVT bearer dedim. Bakın bu da gelmeyecek. Package olarak bize iletiliyor olması lazım. Buna bir isim veriyorum. Jvt Bearer Options dedim. Şuradan Arrow Function olarak yazıyorum arkadaşlar. Tabii şu arkadaşı kapatamadım. Evet. Şurada özelliklerini belirteceğim. Şimdi bu arkadaşın görünmesi için, bakın burada herhangi bir using görünmüyor. Ee, bunun için ne gerekiyor? Identity model token usinglerden almayı yazmamız lazım. Using e, Microsoft altında identity model fokusa diye geçiyor. E tabii bu da elimizde mevcut değil. Şuradan hemen şunu bu bak biraz mesela arkadaşlar hemen bulacağım. Hemen nugget paketlerimi açıyorum şuradan. Menü nugget paket dedim. Install'd olanlara bakacağım. Ee, daha önce eklediklerimizin dışında herhangi bir şey yok. Şuradan birkaç tane paketimi ekleyeceğim. System service model security. Bakın. System service model security dedim. Paketlerime ekliyorum. accept edin kendisi eklesin bir package'im daha var onları da ekleyelim yine benzer isim system service model NetTcp ve bunun bir de http'si olacak. <gülüyor> hemen onu ekledi zaten. Hızlıca sistem çok lazım. Service model http. Evet, bir de dublex direkt yani yani GVT diye ararsanız burada direkt bulmak sıkıntı olabiliyor. Identity Tokens GVT mesela bunu ekleyelim. Şunlardan biriydi tam emin olamadım. çekme ayri gelmiş tabi şeyde yani Mac ve Windows'da bu Package icin da biraz fark var ondan dolayı service model w x sistem. peki şuna bir çözüm bulalım eklememiz gereken yine mic microsoft package'lerin içerisinde muhtemelen Authentication ee, hepsini yüklesem olmayabilir. GVT Beaver işte şu arkadaşımız. Evet peki package diyorum pekiçimizi yüklesin. Evet geldi. Using Microsoft ESP'dan .Net Core Authentication GVT be Bearer Bunu yüklemek gerekiyor arkadaşlar Ötekileri zaten muhtemelen otomatik olarak kendisi yükleyecek de Authentication şema Bu arkadaşı görmüyor şimdi de Yanlış yazmış da olabilir miyim? Evet Kuvvetle muhtemel yanlış yazdım. Arada nokta olmayabilir. Authentication Schema. Bakın burada. Güzel. Aslında burada Authentication şemayı, e, şemayı belirttiğimizi söylüyoruz burada. Böyle bir yapısı var. LGBT Bearer optionlarımızı burada belirteceğiz. Bunu bir kez yapıyoruz. Yaptıktan sonra bu zaten bunun içerisinde kalıyor. Her seferinde bununla uğraşmak zorunda değiliz. Hemen yazalım GBTBearerOptions nokta yani bu tokenı validate etmek için gerekli parametreleri burada belirteceğiz eşittir new TokenValidationParameters evet Microsoft Identity Model tokens içerisinde yer alıyor bunu işte şu, şurada hemen Değerlerini verelim. Neler var? Ee, burada mesela validate actor True diyorum. Audience True dedim. Bir lifetime'ın olmasını da isteyebilirim. Lifetime yani belirli süre geçerli olsun gibi Yine mi yanlış yazdım? Sanıyorum. True dedim. Validate issue signing key. Buna da true diyeceğim. Bu aslında bir tür şey, şifreleme algoritması için sizden 2 adet anahtar isteyecek. Bu anahtarların kullanıl kullanılmadığını burada ayarlıyoruz. Ben kullanırsın diyorum. Bunu dedikten sonra diyeceğim ki valid.issure diye bir tane ee, ona bir benzersiz key vereceğim arkadaşlar. Bu benim elimde bir anahtar aslında. Ee, bunu da gidip uygulamamızın configuration dosyasından alacak. Yani elimde direkt string de verebilirim. Bakın benden string istiyor bu arkadaşımız ama e, gidip bunu bir configuration dosyasından alacağım. Buna da diyeceğim ki ismi issuer olan arkadaşımızı configuration dosyasından çek ve valid issuer'a ata diyorum aslında. Burada yaptığım şey bu. Peki hocam, eee configuration dosyası nedir? Configuration dosyası bizim uygulamamızın bakın appsetmix.json dediğimiz yer aynen burası bu bir json dosyası bunun içerisine dışarıdan da müdahale edip yani dışarıdan dediğim mesela ftp ile girip bu dosyayı değiştirip buraya bilgiler girebiliriz hadi bunu girelim öncelikle işur yanlış olmasın İşyer değerini gireceğim. Burada yanlışlık yapmış olabilirim. Hemen bir ee, kontrol edeyim. Değil mi? Startup'ta böyle dedik. Bakın. Önemli olan şu isimlerin uyuşması. Yani isterseniz kendi adımızı bile yazabilirsiniz. Çok da mühim değil. Şu isimler uyusun. Çünkü bu değerin karşılığını value'sunu vereceğiz buna mesela ben buna fatih dedim çok önemli değil çok küçük olmasın aşırı da uz uzatmanıza gerek yok burada bir key daha var ee, buna da aslında 2-3 tane key var key'leri he hepsini söyleyeceğiz arkadaşlar yani kendisi ne yapacak bunları Bunları ee, Kendisi karıştıracak, hashleyecek yani Peki bunları dediğim gibi tek seferde yapacağız Bir sefer yapacağız Başka da tekrardan kullanmayacağız arkadaşlar Şunu yazmaya devam ediyorum Valid audience Dedim yine configuration'dan çekeceğim ona da audience Diyeceğim Dedim Audience değerini de Hadi gidip oraya Oluşturalım App içerisine. Başka değerler de Bu şekilde, bu şekilde ne alabilirsiniz Arkadaşlar çok önemli değil Bunun da aynısını yazıyorum Şu an test için kullandığım için çok önemli değil Farklı şeyler kullanabilirsiniz Ama bunlar sizin anahtarlarınız Unutmayın Kapıyı açmak için ihtiyacımız olan anahtarlar, var. Dişiyorum sign keyi. New Symmetric Security key oluşturacağız. Oluşturmasını isteyeceğiz. Symmetric Security key oluşturmasını isteyeceğiz. Ee, yine bytes isteyecektir bu arkadaşımız bizden. Bakalım. Structure'ını görmek istiyorum ama Neyse byte'ımızı şöyle oluşturuyoruz Encoding UTF8 Nokta get bytes Dedim String'i Bytelara dönüştürüyor Yaptığı şey bu Buna yine signing Key dedim Yine çok bir önemi yok aslında. Bir parantez daha atarsam. Neye kızdı? Böyle bir şey yok dedi. Simmetrik. Security Key Kullanımlarda fark var Yani iki kullanımıyla ile üç kullanım arasında biraz fark var arkadaşlar Near Symmetric Şuna bir bakacağım tekrardan Sekretrikli iki tane var gibi görünüyor ama bu arkadaşımız piyasada yok. Evet iki tane varmış simetrik sekretrikli ee, iki tane olunca. Tabi biraz ortalığı karıştırıyor. Şöyle deneyeceğiz. Şöyle uzun uzun yazalım. Bakalım bu işimizi görüyor mu? Evet, byte dizisi istiyor bizden. Hadi ona byte dizisi verelim. Neden öyle olduğunu da hemen söyleyeceğim. utf8.getbytes Konfiguration Şimdi neden böyle uzun uzun ismini yazdık? Aslında burada spaceinin adıyla birlikte çağırdık onu. Symmetric Security Key adında bir sınıf başka bir package'in içerisinde, başka bir library'nin içerisinde de mevcut. Ee, i̇lk çağırdığımız böyle bir Constructor'ı olmayan halini çağırdık. Ee, biz diğer kütüphanedekini kullanmak istedik, yani Microsoft Identity Model Tokens'ın altındakini kullanmak istedik. Onun için böyle uzun uzun ne yaptık? Name Space ile birlikte adını yazdık. Ötekinde çünkü böyle bir constructorımız yoktu. Ee, signing Key bytelara dönüştürüp, UTF8 Encoding ile birlikte bytelara dönüştürüp Burada bir symmetric security key oluşturmasını istiyorum. İş Signing key'e atasın konfigürasyonumu yaparken. Güzel, bunun yapılandırması bu kadar aslında. Şurası gereksizmiş, onu silebiliriz. Gereksiz olan kısımları gri renklerle gösteriyoruz. Evcil su video format. Peki. Bu ara normal gücü stüdyoda çalışan arkadaşlarımız hiçbir şey değişmeyecektir. Burada rahatlıkla işlemi yapabilecekler. Şurada sanırım bir parantezimiz yok. Güzel. Ayarımızı yaptık. Yalnız eksiğimiz var. Signing key'imiz yok arkadaşlar. Signing key özel bir şey. Bu önemli. Burada mesela This is my secret key diye yazılıyor. Genelde rehberlerde görürsünüz. Bunun uzunluğu bundan daha kısa olmamalı arkadaşlar. This my secret key diyorum. Bunun uzunluğu bundan daha kısa olmamalı. Yani şuna ekleme yapabilirsiniz. Çıkarma yapabilirsiniz. Aralara bir şeyler serpiştirebilirsiniz. Ya da farklı bir şey yazabilirsiniz. Ama uzunluk işte bu kadar karakter olmalı. This my secret key kadar olmalı. uzunlu. Şuna mesela Fatih diye ekleme yapabiliriz Çok önemli değil Peki Konfigürasyonumuz bu Bu kadar ee, Başka neler yapacağız Şunu yapacağız ee, Bunu Kullanacağımızı da söyleyeceğiz Arkadaşlar bakalım e, Söylemiş miyiz ''Use authorization'' demişiz. Authentication işlemi de yapacağız biz. Arada ne var? ''Use authentication'' ''Authorization'' izin. Authentication giriş işlemleri için kullandık genellikle. ''Authentication'' otantik authentica olmak otorize olmak, otantike olmak birbirinden farklı şeyler. Otantikleştirme işlemlerinde buraya ekliyorum eğer ekli olarak gelmediyse arkadaşlar size. Peki gelelim artık token üretme olaylarına geleceğim. E, Tokenımızı nasıl, nerede üreteceğiz? Tabii ki login login kontrolleri içerisinde üretmek istiyorum. Şurada bir tane public void Pardon, Biz hep ne, geriye ne döndürüyorduk? API response döndürüyorduk hatırlarsanız. Login from body diyeceğim. Şimdi e, login olacak kişilerden hangi bilgileri istiyorum? Benim için önemli olan onlar. O bilgileri alacağım. Burada bir token üreteceğim login kısmında. Tokenu da göndereceğim arkadaşlar. Yani kim talep ettiyse ona bir token göndereceğim. E, Tabi token göndermemizin şartları olacak diyeceğiz. Yani bu kullanıcı içeride var mı yok mu? E, bunları ne yapacağız? Söyleyeceğiz. Peki login request diyorum. Request. Login request'in içerisinde bize... Kim geliyorsa bakın login request diye bir tane empty class açtım. Kim geliyorsa bana öncelikle iki bilgiyi versin. Nedir bu bilgiler? İşte string türde username. Bu e-mail de olabilir. Telefon numarası da olabilir. İstediğiniz şey olabilir. İkincisi nedir? Password. Bu iki bilgiyi bana getirsin bu kişi. Ben de veri tabanında bakayım böyle bir kullanıcı var mı? Böyle bir kullanıcı varsa ona token verelim gönderelim yoksa göndermeyelim arkadaşlar. Güzel. Ee, devam ediyorum. Şimdi burada bir try catch koyacağım. Hani hata almamız durumunda. Arkadaşımız bize bunu raporlasın. Ne diyeceğim? Return new Api response dedim kodumuz 200 pardon 500 e, mesajımız internal server internal server error işte e, set bölümünde de hata mesajını bu arkadaşlar basalım lütfen stack trace bilgilerini bu arkadaşa göndersin ki biz de bir bakalım hata nereden geliyor diye bir görelim. Şimdi burada bir yapımız var. Eğer model state'imiz, bakın şurada model state diye bir tane nesne geliyor. Nereden geliyor? Controller bezden geliyor arkadaşlar. Bakın Controller bezimiz bu. Controller bezden Model State diye bir şey geliyor. Eğer Model Validate işlemleri yapıyorsanız, bunun valid durumda olup olmadığını Model stateten anlayabiliyorsunuz. Model State'den kastımız şudur aslında. Şimdi biz Login Request gönderiyoruz ya. Login Request gönderdiğimizde işte içeriden biz bilgiler istiyoruz. Diyorum ki ben Bu arkadaşlar benim için önemli Sen her talebinde Sen bana bir tane Username göndermek zorundasın Required demek bu arkadaşlar Zorundasın ee, Eğer göndermediysen Model state nokta izvalid dediğimiz şey false, false dönüyor false diyor arkadaşlar. False olduğu için de artık ne yapabilir? Bak site gene açıldı. False olduğunda da diyeceğiz ki olmaz, gelemezsin. Şöyle böyle diyeceğiz. Giremezsin hadi diyelim. False olursa eğer return new ApiResponse burada kodumuz 500 hata oluşturdu. bir hata oluştu gibi düşünebiliriz. modu is not valid. Set bölümüne de null diyebiliriz. Yani çok önemli değil. Yani içeri öyle bir şey göndermemize gerek yok. Karşıya bir şey göndermemize gerek yok. Şu değerleri karşıya gönderdiğimiz yeterli. Şimdi 500 ile şuradaki 500'ü birbirinden ayırmak için şey diyebiliriz. Yani 401 Authentication Error gibisinden bir kod da gönderebiliriz. 401 Model, model is not valid birbirinden ayrılsın diye. Yani 401'de ise işte şöyle yap, 500'de ise işte böyle yap şeklinde ayırmak için bunları da birbirinden ayırıyorum. Sonuçta bunları ben yönettiğim için istediğimizi yazabiliriz. Kendi kodlarımızı bile oluşturabiliriz. Peki is birkaç şeye daha bakacağım bölüm kullanıcımız var mı yok mu onu kontrol edeceğim. Kullanıcı varsa kullanıcıya bir tane e, token üreteceğim geri göndereceğim. Hepsi yapacağım şey bu. E, ne yapacağız? Modelimiz is valid yani valid olduktan sonra kullanıcı var mı? Bunu kontrol edeceğiz. Varsa token üret gönder. Peki, kullanıcının var olup olmadığını nereden anlayacağız? Bu ara şu arkadaşa da bir ne gönderelim? Buna da kural diyelim, yani şifre gönderilmek zorunda olsun. Güzel, ee, şuradan küçük bir test yapmak istiyorum. Loginimiz düzgün çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Uygulamamız düzgün çalışıyor mu? New API response, en son da işte set 200. Mesajımız pardon kodumuz 200 mesajımız saksız olabilir sette de token üretip göndereceğim ama şimdilik şöyle bir şey yazalım gitsin tamamdır projeyi çalıştıralım bakalım login kontrollerimizdaki login kontrollerimizdaki Login arkadaşımız çalışıyor mu? Tabi bunun tepesinde bir şeyler yazmadık. Bu sanki getmiş gibi çalışacak ama get olmaz. Çünkü burada veri gönderiyoruz arkadaşlar. Yani get ile de gönderebiliriz ama kapalı veri göndereceğiz. Bu yüzden http post diyorum. Bir de buna routing de söyleyelim hadi. Login. Başka isimler de verebilirim. şunla bunun aynı olması gerekmiyor. Sadece bu login eğer routingde bu login'i görürse, URL'de bu login'i görürse Arkadaşımız buradaki action'i çalıştıracak anlamında Söylüyorum Peki, Buraya bir breakpoint koydum tekrardan çalıştırdım hemen Postman amcamızı çağırıyorum Web sayfalarını açıyor ama çok da ön önemli değil bizim için. Şurada ben fazlalıklarını sileyim. Şurada senin fazlalıklarını var. Get products Demişiz. Product, product picture demişiz. Evet bunlar bizim Yuruyellerimiz yine 11 5000 portunda çalışıyoruz localhost 5000 slash api yeni bir tane soru açıyorum şuradan post diyeceğim body de 500 post json tipinde veriler göndereceğim kimleri göndereceğim mesela yurdu neyim göndereceğim işte Fatih dedim yaptım Java ee, dedik Rav'ı seçtik. Sonra da Jason dedik. Send diyorum. Bakın 404 not found. tabii böyle bir şey olmaz. E, login controller'daki login. Bunları yazmayı unuttuk. Login controller'daki login action routing'ine git diyorum. Bakın bize ne döndü? One or more validation error occurred bakın hiç yani e, şu bir güvenlik olayıdır aslında onu da belirteyim hemen projemi açıyorum breakpoint koydum ama breakpointe düşmedi bile çünkü e, şurada ben bunu login request tipinde bir değer almak istiyorum değil mi login request login request'in içerisinde username var required'mış, password var, required'mış. Her ikisini de ben ne yapıyorum? Zorunlu tutuyorum aslında. Required diye. Her, her ikisini de zorunlu tutuyorum. O yüzden breakpoint'e bile düşmüyor. Burada password diyeceğim. İşte password'umuzda şöyle bir şey olsun. Artık breakpoint'e düşmesini beklerim. Evet. Breakpoint'e düştü. Şurada Modulumuz valid mi? Evet. True. Ardından da bu mesajı göndersin bana dedim. Hıfın. İki set dediğim şeyin içerisinde aslında token'umuz olacak. Şimdi token üretmeye gelelim. Projemi durduruyorum. Token üretmek biraz uzun. Ee, bunu aslında merkezi bir metottan yönetebilirsiniz. Ben sadece test olsun diye yapıyorum. Ya da sürekli sadece login içerisinde kullanacaksanız bunu, bunu bir metot içerisinde bu arkadaşımızı harici bir private metot içerisinde ne yapabiliriz? Üretebiliriz. Tabi yanlış yere yazmamak kaydıyla şunun gibi private string token generate diip buraya Ekleme yapabilirim Bu da bir seçenek Ama Şu an sadece token'ı üreten yer burası olduğu için ben burada yazmayı tercih ediyorum Başka yerde token üretmeyeceğim Belki token'ı kontrol ediyor olacağım Ama Burada token üretmeyeceğim arkadaşlar yani Buranın dışında başka bir yerde token üretmeyi düşünmüyorum O yüzden burada yazabilirim Hemen yazmaya başlıyorum Burada claimsleri bir dizi olarak oluşturuyorum. New claim. Bakın sistem secret claimsin altındaymış. Jwt registered claim names jwt yazdım tabii ki. Evet, bu da JSON Web Token Identity Model JSON Web Token altındaymış. İki tane var. System Identity Model Tokens JWT altında, bir tane Microsoft Identity Model JSON Web Tokens altında yer alıyormuş. Biz alttakini kullanacağız. Usingleri ekledim. Bakın onu seçtim. Usingleri ekledi. Burada. Ardından nokta Sub diyeceğim. Bu arkadaşımız aslında nedir? Bir struct. Struct'ın Sub karşılığını istiyoruz. Bizden bir request geliyor yukarıda. Request Arkadaşımızı buna teslim edeceğim. Ama username ile birlikte yani eşleme yapacak aslında burada. eşlemeyi ne ile birlikte yapacak? Hash dediğimiz aslında ee, Şurada App settings içerisine yazdığım bunlarla Benim kullandığım username ve password'ımı birlikte karşılaştırıp bir token üretecek Ha bu ara şeyi kontrol etmedik veri tabanında bu arkadaşımız var mı yok mu kontrol etmedik ama işin kolay kısmı orası Onu hemen yapacağız Öncelikle şu arkadaşımızı yani token üretme olayını Halletmek istiyorum Inactivity GVT Registrate names'lerinden bu sefer gti kullanıyorum buraya bir guid vereceğim new guid to string dedim guid'imizi benzersiz bir guid olarak üretip burada vermesini sağladım bu claims'i birazdan diğer yerlerde kullanacağım yeni bir security key oluşturuyorum Bunları dediğim gibi her seferinde yazmamız gerekmiyor. Bir kez yazmanız. Kafe. Zaten koskoca uygulamanın bir yerinde bir kez şey veriyorsunuz. Token veriyorsunuz. Şu alttaki miydi? Identity Tokens mıydı? Hemen bir bakalım. JLT Security Token olabilir <gülüyor> mi? Hangisi? Anlamadım. Şu an yazdığınız mailde başlayan cml'leri tek security token olabilir mi? Yok. Mi? Simetrik bir şey oluşturacağım aslında. Security key oluşturacağım. Ee, bunu using eklediğim için kabul etmedi. Şunu uzun adıyla yazsam daha mantıklı olabilir. Uh, using'lere like, ekledi, hangisiydi o oh, identity model tokens dedim system identity model tokens microsoft identity token models evet, bytes diyen bu arkadaşımız Microsoft olan. Sistem olan değil. Encoding diyorum yine utf8 aynı şeyi burada yazacağım. Get bytes. Configuration. Evet burada configuration'ımız yok. Ee, ne demek bu? configuration'a buradan erişemiyorum demek. Simon key buraya hemen configuration ekleyelim. Yani app settings json dosyasına erişebilmemiz için configuration'ı buraya eklememiz lazım. bunu resolve vereceğiz arkadaşlar. Yine bir dependency işlemi yapar gibi yapacağız bunu da. Peki nasıl yapıyoruz? Dependency'leri nerede kullanıyorduk? Constructor içerisinde belirteceğiz. Ee, öncelikle şunu yazalım. Private i configuration Bakın Microsoft extension configuration içerisinde yer alıyor. Configuration Dedim. Burada yazdım. Sonra ee, Constructor'ın ne diyecektim Yine iConfiguration Tipinde bana bir configuration geliyor Tabi bunları karıştırmaması için buna genelde alt çizgi verilir Gelen arkadaşımızı Buna Ata diyorum Bunu yöneten kimdir aslında Startup'da middleware class yapar bu işi arkadaşlar Bu üç için e, bir ismi vardı, Configuration ekleme olayı vardı, bunu tabii ki şey olarak eklemiyorduk. Services Configuration Services Add http context ismini de unuttum maalesef ee, bakacağız resolve etmezse zaten bize hata fırlatacaktır configuration'ımızı ekledik bakın configuration'ımız burada ama şunu alt çizgiyle ekleyelim ki dışarıdan erişilebilen arkadaşımız bu aslında Signing key oluşturdu. Hemen ardından bir credential signing credentials. Şu arkadaşımız. Bakın security key veriyorum arkadaşımıza. Sonra da Security algoritmalarından diyorum ki hnac SHA 256 bu bir security algoritma algoritim yani böyle bir algoritma ile security keyi hashleyecek arkadaşlar aslında ona bunu söylemiş olduk Bitmek üzere şimdi token handler'ımızı yazalım GVT security token dedim Hemen constructor'ın benden istediklerini yazmaya başlıyorum ee, Biz issuer kullanmıştık String issuer istiyor bizden Hemen söyleyelim arkadaşımıza Diyorum ki issuer'umuz Configuration ama alt çizgiyle alt çizgiyle configuration ismini doğru yazmak gerekir audience bilgilerini de söylemiştik yine configuration audience Gerekirse içeriden Bakarız e, Claims'leri istiyor Bizden şöyle bir Parametre istiyor Claim'leri yukarıda Şekillendirmiştik hatırlarsanız Yani şu Şekillendirdiğimi buraya verdim Expires dediğimiz şey Ne kadar sürede dolacak Bunu söylüyoruz daytime UTC now üzerine 30 gün ekliyorum arkadaşlar. Yani bu tokenin geçerlilik süresi 30 gün demek. İş yorumumuz niye farklıydı? Configuration işe şur bize sistemdenmiyor mu? Çok ilginci. Az önce yapıyor demişler. Şimdi yapmam diyor. Yanlış mı yazdım acaba? yazmaya devam edelim. Sonra bakalım. Bazen not before uh e, time nokta UTC now. Ne demek? Yani şu ankinden öncekileri kabul etme anlam taşıyor. Signing credentials Yukarıda belirtmiştik bakın Signing Credentials'ı Credentials, credentials oluşturmuştuk hatırlarsanız. Şurası, Signing Credential Fazlası diyor, bir saniye bir, Tuştan alışık değilim fazla ya Güzel, fazla düşük dedim. Hemen ardından da şunu yazmamız lazım: Identity, Model, Event, Source dediğimiz ile ilgili aslında. Show, Keep, True dedim. Şimdi token'ımızı ürettir ürettirebiliriz en son JWT ee, security token handler Yukarıdakini kullanıyorum, handler'ımı kullanıyorum Write token diyorum Token handler'ımız ile birlikte Bakın token handler'ımı yukarıda oluşturmuştum Bu Token handler ayarlarında bunları oluşturdum Artık token'ımız burada string olarak yer alacak biz de bu arkadaşa bunu testemeyeceğiz. Bakalım bir eksiğimiz yanlışımız var mı hemen bir görelim. Yapacağımız şey basit. Şu an kullanıcıyı veri tabandan kontrol etmiyorum ama etmek de gerekir. Ee, bakalım hatamız olmuş mu? Şurada tekrar sen diliyorum Adım adım gidelim bakalım bir sürü şey yaptık orada credential'ler oluşturdu. security key'imiz oluşturdu. Credentials'lar oluşturdu. Token'ımız da evet, başarılı bir şekilde geldi. Bakın token'ımız şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi hiç bizim için hiçbir anlam olmayan bir şey aslında. Kaydet, yani niye kaydediyorum bilmiyorum bir şeye kaydetme ihtiyacı duydum sanki Devam dedim Postman'ımıza bakıyoruz bakın token'ımız burada Güzel Bu birinci adım token'ımızı aldık ee, buradan bir token çektik ee, Eğer bir entegrasyonla uğraştıysanız eğer hani bir yerlerin entegrasyonuyla uğraştıysanız Öncelikle kullanacağı da şifrenizle sizin bir token almanızı ister ondan sonra da yapacağınız her bir oraya request e, istekte bu token birlikte gelmenizi ister. Yaptıkları şey budur. Biz de artık sistemimize bir tane token ürettirdik. Ve bir tek buradan token üretiyor olacağız. Diğer taraflardan sadece tokenu kontrol edeceğiz. Bu doğru mudur değil midir diye. O da gayet basit aslında. Peki bir de kullanıcı veri tabanında var mı yok mu onu bir kontrol edelim. Doğru kişiyi içeri alalım. Yani doğru kişilere token verelim ki sonra başımıza iş açmasın. Konteksimizi buraya almamız lazım. Onu öncelikle bakın buraya adscoped olarak eklemiştik. Dependency container'ı eklemiştik bunu bilinen yol konteksini hemen buraya eklemiştik. Şimdi de şurada Private ee, bilmem yol bir context. Bu contextimiz küçük harflerle yazılım fark etmez büyük küçük. Aslında genellikle alt çizgi olanlar field olduğu için alt çizgi, e, küçük harfle başlaması gerekir, yazım standarti. Ama büyük de yazarsan bakın hiç canımız sıkmıyor aslında bilmem yol db konteksimiz veri tabanı konteksimiz konteks dedim bunu kim temin edecek bana tabii ki startup yani middleware katmanımız at scope dediğim için bana buraya eğer ihtiyacım olursa bilmem yol kontekse kendisi üretecek Konteksimiz eşittir parametre olarak gelen kontekstimizi dedim hemen şurada kullanıcı var mı yok mu onu bir kontrol edeyim modelimiz valid olduktan sonra kullanıcı var ise token üretme işlemlerine girsin yoksa adama böyle bir kullanıcı yok diyelim var e, user dedim her seferde şuradakiler patlıyor çok ilginç Context nokta User böyle bir tablomuz vardı. E, tablomuzda mesela password default ile arama yapalım. User'ımızın email demişiz. Bakın email ve bir de password var. Last namei, first namei de var ama biz sorgumuzu genellikle email ile yapacağız. Ee, request nokta password pardon username bunları eşleştireceğim ve User'ımızın password ile requestten gelen password eşleşiyor mu ona bakacağım. Eğer eşleşen bir sonuç bulursa userimiz e, bir tane user tipinde nesne dönecek first or default'un yaptığı iş gereği eşleşmezse ne olacaktır null gelecek diyeceğim ki user eşittir null ise bu arkadaşa return me api response kodumuz 404 diyebilirim mesajımız User Not Access Exist Bir olması lazım Sete de bir şey vermeme gerek yok Hadi bunu da test edelim token'umuzu alalım Sonra bu token'u nasıl kullanacağınıza bakalım Sonra bir şöyle bir iki saatlik bir ara verip ardından kendi projemize geçelim. Şimdi yine Postman'ı açıyorum. Postman'den send diyorum. Bakın Breakpoint ile adım adım inceliyorum arkadaşlar. Bunu incelemek önemli her zaman tavsiye ederim. Bakın user veri tabanımıza gidiyor gelişmeye çalışıyor. E, eriştiğimi bakalım, user null dedi, böyle bir user yokmuş O zaman bizde ne dönecek? 404, bakın kod 404, user null, eksi sette de null dönecek. Peki, olan bir şeyi Şifreyi hatırlayamadım 1, 2, 3, 4, 5 olabilir, test ediyorum Breakpoint'imi kaldırdım artık sürekli. User not access dedi yine var bu arkadaşımız. Veri tabanımdan user'ımızda bir şey var mı onu kontrol ediyorum. O bayağı yeni yazmışız ha bu da. Fatih diye çok kısaltmamışız yani. Tamam fatih. @fatihcinmey.com dedim. Kendiliyorum. geldi. Güzel. Bu tokeni nerede nasıl kullanacağız? Artık bir tokenımız var. Bu tokeni bir yerlerde kullanacağız. Peki daha öncesinde şurada bir tane product get products vardı çalışıyor mu hala bir kontrol edelim Evet çalışıyormuş imajlarıyla birlikte geliyor Şimdi ben bunu sadece kullanıcılar için yapmak istiyorum Yani sadece kullanıcılar bu listeye erişebilsin O yüzden neye ihtiyacımız var bir tokenla Bu arkadaşa token göndermeye ihtiyacımız var token'umuzu aldık aslında buradan. ben bir kullanıcıyım kullanıcı olamazsam token üretmiyor artık bize kullanıcı olduğum için bir token'ım var bu token'ımla buradaki servise gideceğim güzel ee, peki kodlarıma nasıl bir ekleme yapacağım durdurayım product controller'da get products'a nasıl bir ekleme yapacağım authorize arkadaşlar. Bitti. Authorize attribute'unu koydum. Artık bunun authorize olmasını istiyorum. Hemen tekrardan gönderiyorum. Bakın ne dedi? Şuraya koymuş. Şuraya dikkat edin. 401 unauthorized dedi. Sen authorize olmamışsın diyor yani. Authorize olmamışsın diyor. 401 dönüyor. Seni hiç Breakpoint'e falan hiç sokmuyor içeri. Hiçbir şekilde izin vermiyor. Peki, biz buradan aldığımız token'ı nerede, nasıl göndereceğiz? Hani içeride birer, birer şeklinde söylüyorduk ya şunu kopyalayayım hemen. İşte burada da authorization diye bir bölümü var bakın burada. Authorization tipimiz bearer token bearer token üretiyoruz aslında biz Aa, kendisi otomatik olarak yapıştırdı silelim hadi yapıştırdım başka önceden kalmak sanırım herhalde o send diyorum kullanıcı kabul etmedi. bizi sevmiyor. Okulust api product products. Evet. Tekrardan bir token isteyelim. Sanırım o token kapat aç yaptık ya vücud durdurunca aslında sunucuyu da durdurmuş gibi olduk ee, durdurduğumuz için aslında bütün tokenlar gitti şunu tekrardan deniyorum arkadaşlar kopyaladım geldim token'ımızı buraya yapıştırdım send diyorum hala bize bu durdu yapıyor Evet burada ciddi bir sorunumuz var, token'ı üretiyor ama bize kullandıttırmıyor arkadaşlar. kopyala Bir token'ı üretiyoruz. yerlerinde boşluk olması sıkıntı yaratır. Evet. Genel olarak böyle. Şu authorize işlemlerine de bakacağım. Bir yerde bir şekilde bir hatamız olabilir. Özellikle şu signing key configuration configuration'dan. bir sure şu audience'lara bir bakalım doğrunu yazıyoruz. Issue dedim. Hemen gidiyorum. Product Pardon, bugün bugging controller'a. Isware ee, şeklinde yazmışız. Şurada da, isure şeklinde. Ee, signing key. Evet, sanırım yanlışı burada. Bakın, signing key. Ee, burada nasıl yazmışız? Aynı gibi yani yazı fontları farklı olunca audience'a da bakalım burada yapacağımız yanlış sonucu değiştirecektir audience claims ee, bunları da belirttik token token'u oluşturup buraya gönderiyoruz. Peki, Startup'ta bir sıkıntımız var mı? Issue, Audience, Simon Key Oluşturma da herhangi bir problem yaratmazken, bize authorize ederken problem yaratıyor. Cocam, onda configuration köşeli parantezleri içinde gvt 2.3 üst üste mi yazılması lazım acaba? Bunlarda ama evet. şimdi startupta şu configuration hazır olarak geliyor zaten, şu bu proje oluşumumuzda geliyor. Alt evet. yazmamıza gerek yok. Köşeli parantezden sonra çift tırnak sonra gvt 2.3 üst üste. İşte ve audience Bunlar ama? Evet. Çift tırnak. Çift tırnaktan hemen sonra JVT, JWt nokta üstüste üstü mezar ya yazılımı öyle gördüm ne internette. Burada mı? Nokta JVT. I'nin şey. Çift tırnaktan sonra yani burda mı? Hemen önce. Ben önce buraya. Bir sonraki, yani tırnağa hemen sonra buraya G1 yani, yani şeyin içine. Tırnağın içine. Hep bunun içine. Aşağı mı? Anlamadım. İşiyor yazısının hemen öncesini YVT2.3 yazabiliyor musunuz? Onu demek istedim. Bu buraya mı? Öyle mi? Evet. Buraya yaz de iki nokta üst de audience'ın altına da aynı şekilde. Yani bu şekilde bir örnek gördün mü internet? Ee, sanmıyorum. De Çünkü sana. configuration'dan çekiyor. Configuration'da da biz öyle yazmıyoruz. Configuration'da direkt yazıyoruz. Configuration'da bu değerleri çeksin diyoruz. Ee, aslında şöyle bir şey yapıp çalıştırırsak. Bakalım ne Peki token almaya çalışalım. Epey bir düşündü. Ve sonucu getirdi. Aslında her şekilde üretiyor. Yani şuradaki kullanımı bulmak lazım. GPT yazıyoruz ama burada app de öyle bir şey söylemiyoruz yani şunu da diyebiliriz yani internette hmm. gördüğün örnek belki böyle bir şeydir yani örnekten de bir... Orada... Hmm. da sadece işi yazıyor öyle işi örüyoruz atıldığında yazıyor orada da şeyleri vermiş ama Localhost'un adreslerini vermiş. Siz mesela Fatih Fatih yazdığımız yerlerde şey yazıyor. Kalosalı. Çok bunlar önemli değil yok. Şu ben e, ekleme yaptım buraya Fatih diye. Belki bu ki e, uzunlukla alakalı bir durumdur. Şunu bu da sileyceğim. olmasa da olur. Yani o internete yazılmış olabilir. Evet o kendi konfigürasyonunu kendi bilgileriyle incelemek istemiş muhtemelen ee, şuradan deneyeyim aslında token üretmede hiçbir sıkıntımız yok token üretiyoruz buradaki gibi ama bu token authorize işleminde problem yaşıyoruz peki gelelim authorization bearer token sildim yapıştırdım. send diyorum hala ana 400.010 tarayız mesela bu problemi çözdükten sonra size bilgilendirme yapacağım arkadaşlar